Evet herkese merhabalar, evet, EKPST sınavı ile ilgili şöyle bir durumu e, fark ettik, tabi e, bu durumu fark et instagram hesabı olan Elif hocamıza e, çok teşekkür e, ediyoruz, yani Elif hocamızın e, bunu fark etmesiyle e, biz de e, bu durumu yakaladık, yani e, öyle e, söyleyelim. Elif Hocamız şöyle bir Instagram hikayesinde bir paylaşım yaptı. Biz de gerçekten baktık. Yani ÖSYM şunu yaptı. ÖSYM son 3 yılın geçmiş yıllara yönelik sınav sunularına erişime açtı. Yani bu gerçekten önemli bir haberdi. Yani ÖSYM'nin internet sitesine girdiğiniz zaman bütün sınav son 3 yılın geçmiş sınav sorularını görebiliyorsunuz. Yani bu bağlamda. Elif Hoca şöyle bir paylaşımda bulunmuş Instagram hesabında. Mutlaka takip edin. Yani bizde engeller alanında KPSS alanında Elif Hoca'mızın paylaşımlarını takdirle ve beğeniyle takip ediyoruz. Öyle söyleyelim. Allah razı olsun. Yani neticede bunlar önemli arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. ALES var, DGS var, KPSS var. Yani hemen hemen bütün sınav şeyleri var arkadaşlar. Yani sadece ve sadece burada EKPSS yok. Yani bu bağlamda bizler de yani bu yayını yapmaktaki amacımız... Yani buradan e, ÖSYM'ye seslenerek e, lütfen yani sizlerden ricamız AKPSS'nin e, yani son 3 e, sınav sorularını da erişime açın e, diyoruz. Yani bu önemli bir e, paylaşım olur. Yani burada KPSS'nin yok sayılması e, söz konusu olamaz e, gerçekten. Evet bu da önemli bir e, ayrıntı ve ÖSYM'ye olan e, talebimiz e, diyelim. Elif hocamıza da Adolu Ajansı'ndan aldığımız haber bu. E, bunu da